Merhaba, şu anda Washington'daki Ulusal Sanat Galerisi'nin içindeyiz ve Jacques-Louis David'in İmparator Napolyon Tüyleri'deki Çalışma Odası'nda isimli tablosuna bakıyoruz. İnsanlar Napolyon'u düşündüklerinde kafalarında beliren görüntü işte budur. O zamanlar kıta Avrupası'nın çoğuna hükmediyordu. Fransa gücünü Avusturya İmparatorluğu'na, İtalya'ya, Akdeniz'e ve altındaki ülkelere kadar genişletmişti. Ve İngilizlere olan yenilgisinden önceydi. Fransız devriminden ve Kral 16. Louis'nin idamından sonraydı. Hatta ressam David, bizzat kralın idamı için oy vermişti ve Jacobenlerden biriydi. Ardından da Napolyon gelir ve David Napolyon'un ressamı haline gelir. Kendi çevresine ve imparator sıfatına bakarsak, aslında Napolyon birçok yönden yeni bir kral gibiydi. Ancak tam anlamıyla değil. Çünkü buradaki portresine bakarsak, aynı zamanda bir general, kahraman ve halk lideri sayılıyordu. Bunu Napolyon'un sağındaki masanın üzerinde duran kanunlarda görebiliyoruz. Evet, Napolyon Fransa'nın despot bir hükümdarıydı, ancak belki de David'in gözünde kral kadar kötü biri değildi. Bir anda tüm Fransa Napolyon'a tapmaya başlamıştı. David de kendisini hapishaneden çıkardığı için Napolyon'a büyük bir minnet duyuyordu. İlginç bir bilgi olarak şunu da söyleyelim. David'in tutulduğu Tüylöri hapishanesi sonradan Napolyon'un sarayı haline getirilmiştir. Napolyon muhtemelen bu portrenin ve diğer portrelerinin çizilmesi için hiç oturup beklemedi. Değil mi? Oldukça güçlü ve meşgul bir adamdı. Büyük ihtimalle diğer portrelerden, taslaklardan ve hafızadan çizildi. Ayrıca sanıyorum ki oldukça idealize edilmişti. Normal hayatında bu kadar gençlik dolu, yakışıklı ve hakim görünmüyordu. Resimde dünyayı kontrol eden bir duruşla betimlenmiş. David'in devrim için resmettiği Mara'nın devleti ve Fransız halkının iyiliği için çalıştığını gösteren portresi gibi değil de bu resim bir propaganda aracı olarak resmedilmiş sanki. Tabii onu alabildiğine gözden düşmüş kraliyetten ayıran ögeler de mevcut. Yanmaktan sona yaklaşmış mumlar ve üzerinde çalıştığı kanun maddeleriyle gece geç saatlere, sabahlara kadar çalıştığı betimlenmiş. Bunlarla da devlete karşı çeşitli sorumlulukları olduğu ve kendini adaması sembolize edilmiş. Dolayısıyla bu resim, Napolyon'a güven inşa edebilmek gayesiyle gerçek bir devlet propagandası ürünü. İşte David'in dehası burada ortaya çıkıyor. David büyük oranda kendi oluşturduğu neoklasik gelenekten gelmekteydi. Ve o dönemin teknikleri ve gelenekleri Bugün bile devam etmekte. Berraklık ve kırılan ışıklar bunun ögelerinden. Ayrıca romantizm demek istemiyorum ama daha yumuşatıcı ve idealize edici bir etkisi de mevcut. Ve bu da bu resmi David'in önceki resimlerinden ayırıyor ve 19. yüzyılda akademinin kurulmasına işaret ediyor. Napolyon'un düşüşünden sonra David sürgüne Brüksel'e gönderiliyor ve orada ölüyor. Özetleyecek olursak bu tarihin fantastik bir anı ve ikonik bir resim.